39 virgül 1 eksi 0 virgül 794'ü hesaplamaya çalışalım. Burada videoyu durdurup kendi başınıza denemenizi tavsiye ediyorum. Tamam, şimdi gelin birlikte çözelim. Bunu tekrar yazıyorum. 39 virgül 1. Basamakları doğru şekilde sıralamak lazım. Eksi, sıfırın yeri burası. O halde sıfırı buraya yazıyorum. 0 virgül 794 Şimdi çıkarma işlemini yapabiliriz. Bir bakalım. Burada 4 var. Ama üzerinde hiçbir sayı yazmıyor. Peki bu hiçbir sayıdan 4'ü nasıl çıkartacağız? 9 için de aynı şey geçerli. Çünkü burada da herhangi bir sayı yazmıyor. Yani buradaki hiçbir sayı 0 demek. O yüzden Buralara sıfır yazabilirim. Şimdi çıkarma işlemini nasıl yapacağımıza bakalım. Yalnız hala bir sorunumuz var. Sıfırdan dördü ve dokuzu çıkarmaya çalışıyoruz. O halde, buradan bir birlik alıp, bu basamaklara eklememiz lazım. Evet, bir bakalım. Buradan bir birlik alırsak, sıfır birliğimiz kalacak ve başka bir birliğe daha ihtiyacımız olacak. O zaman buradan başlayalım. Buradan bir birlik aldığımızda 8 kalacak. Yani burası da 10 tane onluk almış oluyor. Şimdi elimizde 11 tane onluk oldu. Çünkü aslında buradan 10 tane onluk aldık. Burada zaten bir onluğumuz vardı. Yani toplam 11 onluk etti. Şimdi buradaki onluklardan da bir tanesini buraya aktaralım. O zaman burada 10 on onluğumuz kalır ve komşuya bir yüzlük vermiş oluruz. Burada 10 yüzlüğümüz olur. Yine buradan da bir yüzlük alırız. Elimizde 9 tane yüzlük kaldı ve binler basamağına veririz. Yani 10 tane binlik elde ederiz. Şimdi çıkarma işlemini kolayca yapabiliriz. O halde 10, sırayla yazayım. 10 eksi 4, 6 eder. 9 eksi 9, 0. 10 eksi 7, 3. Ondalığımızı da belirtelim. Virgülü de indirdik. 8 eksi 0, eşittir 8. Ve 3'ü de aşağıya indiririz. İşlemi tamamladık. Sonuç 38,306. İşte bu kadar.